Evet arkadaşlar. E, uzun zamandır bekliyordunuz. Gerçekten özür dilerim. Haritaları yapmam bu sefer bayağı bir zamanımı aldı. E, ilk önce buradaki Noddle ve Angry Birds haritamız var arkadaşlar. İlk harita olarak e, Angry Birds'ten başlıyoruz. Biliyorsunuz ki zaten e, biraz önce yani bir 5-6 dakika önce falan tanıtım yapmıştım. E, bu Angry Birds'de yani savaş topunda ee, Jacky'i seçelim. Daha iyi bence. E, şuradan aksesuarlarına bakıyoruz. Sonra bir dakika burada hangisini alabiliriz? Bence misilleme hasırının 30 kadar şiddetli bir saldırıya dönüştürür. Tamam. E, bu kalsın arkadaşlar. Şimdi Angry Birds haritamızı oynamaya başlıyoruz. Bu arada bu son bölüm olacak arkadaşlar. Son bölüm yani. Şöyle gidelim. Evet, hızlı ayaklar. Tak. hadi Frank, hadi Frank öldürürsün onu. Ay, ay, ay, ay, do do do do do do do do do do. Bana ver. Bana ver. Ver şunu bana. Salak ya. Salak işte ne olacak? De ne atıyorsun oraya sen? Ne atıyorsun? Ya bırak bir bana ver ya bırak bir bana ben nasıl nasıl bot bunlar ya. Oha! Oha yavaş. Oha hileli oyuncu. Hileli oyuncu. Hileli. Hileli. Tamam tamam tamam bitti bitti bitti bitti. Bitti bitti bombaları bitti bitti yeter artık daha koyma hakkı yok. Daha koyamaz. Koyamaz. Koyamaz. Birazcık canımız da olsun. Canımız olsun. E sen öleceksin artık. Evet öldü. Nita gol attı. Nita gol attı. Nita gol attı. Nita gol attı kes. Nita gol attı tamam. Bu oyunu sileceğim artık arkadaşlar. Bıktım usandım yani. Her seferinde şihliyle zaten kazanıyor düşmanlar. Yani bu son videom. Bundan sonra daha Brawl Stars çekmeyi düşünmüyorum artık. E şu rufu bile düşünün artık pas aldım. Yoksa hala karakter vermeyecekti oyun. Sağ olsun Altına da çok güzel şöyle bir yorum yazacağım ben. Bir dakika bir dakika. Karda gel buraya. Gel buraya. Gel buraya gel. gel buraya gel. Gel buraya gel. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Öl artık öl öl öl öl. Geber artık gebersen yaş yaşama daha yeter. Bo bo bo bo bo bo bo bo. Bo bo bo bo bo. Yavaş. Gelin bakalım buraya. Bir dakika bir dakika bir dakika. Ah oh be. Tamam tamam tamam. tamam. Do, do, do, do do do do do do do do do do. Do do do. Ver bana. Ver bana vuracağım vuracağım vuracağım. Yuta yavaş. Hadi be. Soka. Ne yapayım? Tamam, tekrar deneyelim. Tekrar deneyelim. Tekrar deneyelim. Tekrar deneyelim. Bir tekrar deneyelim. Ya gülen yüz atıyor bir de sokayım senin gülen yüzüne ya. Hayır hayır vur vur vur vur vur vur vur vur vur vur vur. Oh. Ya çok kolay. Çok Tamam. Ya Sinirden artık hile yapıyor oyun, hile yapıyor. Alma sakın. Sakın alma topu. Gel buraya. Gel buraya. Gel yeter artık yeter. Yeter bıktım. Abi öl. Öl. Öl. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Sakın. Patlat şu bombayı da. Hayır hayır hayır hayır hayır hayır hayır hayır hayır hayır hayır hayır. Hayır. Hayır, sakın. Sakın, sakın. Hayır. Gelmiyor ki top. Video böyle bir saat olacak anlaşılan. Öl, öl, öl, öl. öl tamam, tamam, tamam, tamam, tamam. Kolet, Kolet, Kolet, Kolet, Kolet, Kolet, Kolet, Kolet, Kolet, Kolet, Kolet, Kolet, Kolet, Dur Kolet, Kolet, Kolet, Kolet, Kolet, Kolet. hileli oyuncu arkadaşlar saçma sapan bir oyun işte kimse de oynamıyor zaten boşverin harita oluşturucu özelliği gelmesi zaten saçma ben bunu hani siz yine de bir deneyimini yapın diye çekiyorum bunun deneyimini yapın diye zaten biliyorsunuz ki e, face de canlı yayın açıyoruz hep böyle yüz falan atma ağzını burnunu kırarım senin ver onu onu bana ver onu ver onu bana ver onu bana, ver onu bana. Aptal şey, onu bana ver. Bir şey becerdiğiniz yok ki doğru düzgün. Botlar yüzünden kazanamıyoruz maçı. Tamam tamam tamam, hızlı. Affetmek yok. O kapak kapak kapak kapak kapak kapak. Ne oldu? Ne oldu ne oldu ne oldu ezikler. Sinirlendim ya. Sonunda yendik ezikleri. Şimdi Noddle haritasındayız. Ee, burada Ruf'u seçmek istiyorum. Bu arada 5 seviye yaptık. Ee, set şunu seç şunu. 5 seviye yaptık. Evet şimdi Noddle haritamıza giriyoruz. Arkadaşlar yani bugün... Evet kötü kelimeler kullandım Hatalıyım ama gerçekten sinirlendim Yani gerçekten sinirlendim Normalde hiç böyle yapmazdım yani videolarda Ama özür dilerim gerçekten Ben şurada saklanırım Saklanırım saklanırım Gir şuraya Gir. Kendi yaptığım haritaya kızıyorum Çok saçma Hayır hayır hayır Hayır hayır hayır Hayır, hayır, hayır. hayır. Vermeyeceğim Gerçekten bugün kötü raflar çıktı ağzımdan ama özür dilerim. Tikçim. Tikçim. Tikçim. Al şunu. Al şunu. Şunu al şunu. Şunu al şunu. Al onu. Heh. Ya üzgün surat yapıyor hala. Daha ne yapayım kardeşim elimden gelen bu yani benim de. Hayır hayır. Bo bo bo. Amaz amaz amaz. Sus sus, sus, sus, sus. Tamam tamam. Tamam hadi. Hadi. Ölün artık, öl Tamam tamam tamam tamam tamam bir dakika bir dakika bir dakika kal kal kalk kalk kalk kalk kal, dur dur dur dur dur dur dur 23 23 23 23 23 23 dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur Öleceksin dur dur öleceksin, Sıkıştın. Sıkıştın. öleceksin. Cihaz yapma, öleceksin. İç caz yapma kaşarım yok. Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. Hayır. Hayır. 34 olmaz. 34 hayır hayır hayır. Öleceksin, öleceksin, öleceksin, öleceksin. Ölüyorsun, ölüyorsun, ölüyorsun. Öl, öl, öl, öldür onu. Öldür onu, çabuk, çabuk. Çabuk, çabuk, çabuk, çabuk. çabuk, çabuk. Hayır, çok as farca. Evet ezik berbat oyunda yani elimizden gelen yapabildiğimiz tek şey bu arkadaşlar e, zaten ben sileceğim açık söylüyorum önceden de e, silsem geri yüklesem hesabım kalıyor zaten kalıyor yani oyunu sildiğim zaman her şeyin baştan başlamıyor evet arkadaşlar videomuzu e, burada kesiyoruz tam olarak gözümden yaş geldi yani o kadar sinirliyim şu anda. Ee, harita oluştururken biraz zorlandım. Oyun arızalı herhalde. Onu da bilmiyorum. Ee, dün geceden beri ben video çekmediğim zamanlardan beri paranormal şeyler olmaya başladı. Ee, bu yüzden de bu kadar geciktim. Gerçekten özür dilerim ve videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Ee, bundan sonrası 6. bölüm gelmeyecek. Bu iki haritamızı da görmüş oldunuz. Hepinizi seviyorum. Umarım videomu beğenirsinizdir Ve bay bay. Benim. De abone olmayı unutmayın.